Merhaba ben Profesör, Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 Akıllı tartının 21. Gün Uzun Kullanım raporuyla karşınızdayım. Önce kutu açılışını yapıp içinde neler var bir görelim, ardından raporumuza başlayacağız. Yeni içeriklerimiz için kanala abone olmanızı tavsiye ediyorum. Belki bir sonraki raporumuz sizin almayı düşündüğünüz bir ürünle ilgili olur diyerek kutuyu yavaş yavaş açmaya başlayalım. Akıllı tartı olur mu diye düşündük ilk başta ama... Uygulama üzerinden vücudunuzdaki değişiklikleri takip etme imkanı vermesi ve tavsiyeler göstermesi hoşumuza gitti. Eğer rejim yapıyorsanız vücudunuzdaki en ufak değişimler bile önemli olduğu için biz bu raporu hazırlarken tartının akıllı olup olmamasından ziyade tutarlı olup olmaması üstünde duracağız. Kutu pizza kutusuna benziyor. Büyüklüğü de neredeyse orta boy pizza ile aynı. Hemen kenarına Xiaomi Türkiye garanti belgesi iliştirilmiş. Karton kısımları da açtıktan sonra beyaz tartı bizi karşılıyor. Üstünde Çince ve İngilizce uyarılar yazıyor. Poşetinden çıkarıyoruz. Rengi çok sade ve güzel. Üstü muhtemelen kırılmaz bir cam plakayla kaplı. Gördüğünüz 4 metal alan ayaklarınızla etkileşime geçip vücudunuzda vücudunuzla ilgili bilgileri mobil uygulamaya göndermeye yarıyor. Altındaki kauçuk ayaklar engebeli zeminde en iyi sabitliği sağ, sağlamak için yerleştirilmişler. Şimdi pil yuvasına bir bakalım. 4 adet ince kalem pil ile çalışıyor. Şu e, pilleri bir yerleştirelim. Evet, cihaz açılmaya başlıyor. Bir açılsın bakalım. Cihazın dört haneli bir göstergesi var. Şimdi biz bu cihazı eğer kendi ağırlığımızda kullanırsak tutarlılığını ölçemeyiz. Bu nedenle ağırlığını bildiğimiz ve sabit bir değerde olan ee, bu taşı yani Redkit'i kullanacağız. Redkit tam 550 gram. Eğer bu düşük ağırlıkta sapma olursa cihaz hakkındaki fikirlerimizi etkileyecektir. Bu tartının yanında Redkit'i her yerde bulabileceğiniz 70-80 lira fiyat aralığında olan başka dijital bir tartı ile de tartacağız ve aralarındaki farkı görmüş olacağız. Şimdi bir de kutudan başka neler çıkıyor ona bakalım. Bu Xiaomi Türkiye garanti belgesi kutunun kenarına sıkıştırılmış. Taşıma sırasında düşebilir. Kutunuzu açarken mutlaka dikkat etmenize fayda var. Karton kısmın içinde tam ortasında bir paket var. Ve bu paketin içinde hiç de Türkçe olmayan kullanım kılavuzları yer alıyor. Kutudan başka bir şey çıkmıyor. Pil çıkmasını beklemeyin. Evet, kullanım kılavuzlarının olduğu kısmı açtık. İki tane kullanım kılavuzu var. Gördüğünüz şekilde. Çince ve yine İngilizce dilinde. Aslına bakarsanız çok da önemli değil. Bu gördüğünüz karton kısmın altına bir bakalım. Orada da bir şey yok dostlar. Evet bu ürünle ilgili çok fazla video var ama ne yazık ki bu videolarda insanların ayakları tartıyı geri planda bırakıyor. Biz bu yüzden kendimizi tarttığımız kısımları sizin için sansürledik. Şimdi 21. gün raporumuza başlıyoruz dostlar. 21 gün boyunca tartıyı hem kullandık hem de tutarlılığına baktık. Sizin de gördüğünüz gibi Xiaomi tartı oldukça stabil kaldı ve sabit bir ölçüm yapabildi. İstatistiklere bakacak olursak bir kere bile tutarsızlaşmayan bir tartı var karşımızda. Diğer tartıysa bir gün az bir gün fazla tartarak aslında esas görevini yapamadığını bize gösterdi. Benim de bazı günler yemeği fazla kaçırınca vücudundaki ağırlığın nasıl değiştiğini buradan anlıyoruz. Evet, tutarlı mı değil mi sorusunun yanıtını bulmuş olduk. Tabii muhtemelen insan bedenini, bedenini tartarken diyetisyenlerin kullandığı tartılar kadar tutarlı olmayabilir ama başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Akıllı kısmında ise uygulamada vücut yağ oranınız, su oranınız, viserel yağ yani organlarınızdaki yağlanma, kas kütleniz, protein, bazal metabolizma ve vücut yaşınız gibi şeyleri hesaplayıp bir puan veriyor ve bununla ilgili öneriler sunuyor. İstatistiksel olarak da son dönemdeki değişiklikleri size veriyor. Evet, dediğim gibi diyetisyenlerdeki ya da hastanelerdeki cihazlar kadar sağlıklı ölçmeyebilir ama vücudunuzdaki oranları aşağı yukarı bilmek bile size ve sağlığınıza oldukça faydalı olacaktır. Hem tartının tutarlılığı hem de aklı bize kullanışlı olduğunu gösteriyor. Tavsiyeleriyle pazartesi diyete başlayacak olanlara yol gösterebileceğini belirtelim. Çok tuzlu, çok unlu, çok şekerli yememenizi tavsiye ederken bir sonraki raporumuza kadar kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.